Merhaba arkadaşlar. Kovalent API ile WPT sözlüğüne devam ediyoruz. Aslında bu içerik 18 gün önce hazırlandı ama 18 gündür işte farancı doldum, sinirci doldum. Sonra meke kamera kamera aldım, kameranın girişiydi, mikrofonun girişiydi falan derken en son yine mikrofonu, araba da unutmuşum ama kamera var. O şekilde başlatalım. Şimdi bu WPT sözlüğünde ben çok fazla böyle... Sıkıştırarak bir şeyleri anlatmıyorum. Daha rahat rahat anlatıyorum. E, maksat hem ben tecrübeleri aktarayım hem de böyle kavramları e, geniş geniş ele alalım. Çayınızı, kahvenizi alın. E, rahat rahat ilerleyelim. Ben de iyi idomalayayım. Şimdi e, back kavramı var. Bu biraz daha kripto tarafında yani traderlar ve e, daha Kısa vadeli yatırımcılar, orta vadeli yatırımcılar da bu kavramı kullanıyorlar. Zaten İngilizcesi, çantanın İngilizcesi pek biliyorsunuz. Buradaki jargonla da şey oluyor, Hani bu varlıkları sakladığımız çanta, bu çantaları da genelde şöyle diyorlar, günlük çanta, yatırımlık çanta, emeklilik çanta. Emeklilik çantası dedikleri böyle uzun sürede büyüyeceğine inandıkları şeyler oluyor işte yatırım çantam bir hareket bekledikleri belli bir işte birkaç ay içinde falan de günlük çantam dedikleri şeyde o anlık e, işlemleri açıp kapattıkları şey oluyor. Şimdi bu endüstride balinalar var. E, balina kavramını tabi basit olarak baktığımızda ne var? Elinde çok fazla kripto para birimine sahip kişiler. Şimdi bu 2014-15'te o yıllarda 13'te falan bak bakarsınız Bitcoin'in hareketleri şu ana göre çok daha volatil. Yani şu an ne oldu mesela? 2019 2020'nin pardon 2020'de Mart'ta 3.000 dolar, 2020 Mart 16.000 dolar. İşte şimdilerde de 69.000'e gitti. Oradan 20 binlerde. Yani ne ne oluyor? 16.000'den alırsak 4 katına çıkmış, işte 3'te 1'ine inmiş, tekrar oraya gelmiş 2020 Kasım'ına. Aslında çok büyük bir dalgalanma yok yani 2013-14'leri. O dönemlerde mesela 100 katına çıkıyor bir anda öyle dönemler var. Bitcoin Forum'un arşivlerinden bakabilirsiniz, orada çok daha sert şeyler oluyor. İşte balinalar biraz oralarda doğuyor ilk doğumları, tabii bu tek orada değil. Balinanın kaybının acısı da daha büyük oluyor tabii. Çünkü siz %1 kaybedince a 10.000 liram gitti, 20.000 liram gitti diyorsunuz ama orada balina bir kaybediyor yani 10 bitcoin'i gidiyor mesela şu anda. Dolayısıyla balinalar farklı farklı şekilde oluşuyor. Bir buradan gelenler var, bir de daha dışarıdan direkt yatırım alan onun da istatistiğini çıkarıyor, kurumsal alıcılar var işte. Elon Musk gibi, Twitter gibi, pardon, Elon Musk, Jack Dorsey gibi e, alıcılar var. Bunlar da Balina'ya giriyor. E, borsalar Balina değil mi? Borsalarda Balina merkezi borsalar. E, balinaların günün sonunda ne yapmaya çalıştığını da anlamaya çalışıyoruz. Yani zaten bu endüstriden kazandığı paraya gidip başka yere aktarmayacaklar. Ellerinde para sürekli birikiyor ve o parayı sürekli buraya aslında koyup stratejik olarak kullanıp günün sonunda Bitcoin'in fiyatını artırmaya çalışacak işte o borsalar falan. Ama bu balinaları da kendi içerisinde ayıran bir tane grafik görmüştüm. Orada işte diyor ki balina ile ba balina falan var. Ondan sonra yengeç var. İşte ahtapot var. O tarz böyle sınıflandırmış. İşte 10 Bitcoin'e olan şu 1 Bitcoin'e olan bu. Ama yani genel olarak baktığımızda balinalar dijital varla elinde çok bulunduran ve bunlar genelde toplu halinde hareket ediyorlar. Birbirlerinin ayağına basmamak için. Piyasayı toplu halinde hareket edince de piyasayı manipüle etme gücüne sahip. Oyuncular diyebiliriz. Yatırım sahipleri diyebiliriz. Tabii bitcoin için balinalar var. Bir de diğer alt alternatif coinler için balinalar var. Mesela şey derler atıyorum Solana balinası yani Solana ekosisteminde ve Solana'nın kendisindeki yatırımcı ee, onların hareketlerini blok zincirden görmek daha kolay oluyor yani Bitcoin'de Çünkü şöyle düşünün Bitcoin'in blok zincirine bir anda binlerce kişi bakıyor Twitter fenomenleri falan Dolayısıyla orada yapılacak bir hareket bazen ters köşede yapabiliyor fenomenleri örnek veriyorum soğuk cüzdanlara bir anda bitcoin gönderimi balinalardan ne diyorsunuz soğuğa gittiyse fiyatları artacak falan ama ters köşe yapabiliyorlar. Ee, küçük blok zincirlerde çok daha rahat bunları okumak. Küçük bir blok zincirde balinayı nasıl anlarız? Genelde şöyle anlarız. Ee, blok zincirin explore'una girersiniz, ekansa basarsınız sıralarsınız varlık sahiplerine göre. Varlık sahipleri en çok varlığa bulunduran sahipler 3 genelde alanda oluyor. Birincisi borsalar oluyor. Onları işlem sayısından anlarsınız veya yazmışlardır isimlerini blok zincire. İkincisi balinalar oluyor. Bunlar da şey yani direk yatırımcı balinalar. Bunlar da mesela toplamda 15 işlem açmış ama varlık olarak çok fazla varlığı var. Biriktirdiğini oradan görürsünüz. E, balinalar arasında bir kor korelasyon yakaladığınızda şunu anlarsınız, evet bu varlığı balinalar biriktirmeye başlamış, bir hareket bekliyorlar. Genelde de öyle olur. Yani benim bu şekilde yakaladığım da oldu. Ee, ama şunu uyarayım, bana çok pahalıya patlayan bir hatadır. Balinalar e, borsalara bir anda para gönderdiğinde e, aslında çok ciddi bir çıkış bekliyorlardır. Yani ben mesela balinalar borsaları para gönderdiğinde hemen satış yapmıştım. Çok hızlı bir çıkış gelmişti peşine. Orada balinalar borsada hazır hale geliyorlar. Yani çıkışı yakalayıp satacaklar. Hemen düşüş olacak diye bir şey olmuyor. Yani benim gördüğüm bunu 3-4 farklı blok zincirde görerek size söylüyorum. Yoksa tek bir olaydan değil. Balinalarla ilgili genelde mevzular bu. Şimdi balon olayı da şöyle deniliyor. Müşterime, yatırımcına yani bir tane proje ürettiniz. Sonuçta biz burada internet gelişimleri yapıyoruz. Web'i dönüştürmeye çalışıyoruz. Bir yerlerde yatırımcıları, müşterileri yakalamaya çalışıyoruz. Bu internet e, ekosistemindeki web projelerini. Müşteriye mi daha çok hitap ediyorsunuz, yatırımcıya mı? Şimdi yatırımcıya hitap ediyorsanız bu var ya balonu şişirmek gibi. Bu şu anlama gelmiyor. Balon patlayacak anlamına gelmiyor. Ama yatırımcı sürekli yatırımcı geliyor. Yani herkes parasını beş katına çıkartmaya geliyor. Yani e, böyle sevdiğim bir abimin bir hatırası var. Diyor ki ya işte Şiba almış e, kardeşi. Demiş ki işte e, bu şu kadar olursa bizim paramız şu kadar olacak. Abi de demiş ki benim sevdiğim abi. Ya oğlum o zaman bütün dünyadaki etrafımdaki herkesin şu kadar parası olacak. O mümkün mü? İşte öyle olmuyor. Yani o yatırımcı çok geliyor. Oradaki hikayene müşteriyi de yakalaması lazım. Şu olabilir. Mesela bir proje vardır. Hatta bu Doge veya Shiba için bile olabilir. Yani öyle bir rüzgar yakalamıştır ki insanlar sürekli buraya geliyordur. O ön plana çıkar. Onu bir marka kullanmak ister bir yerinde. E, markayla işbirliği yapar. 6 dolar. İşte mesela Dogecoin'i Tesla'nın kabul etme e, hikayesi aslında biraz o. Bir balonun şiştiğini görüyor. O balonun Etrafındaki plastiği sağlamlaştırmaya çalışıyor. O müşteriler o plastiği sağlamlaştırıyor. Ama onun dışında e, ne oluyor burada? E, kısa süreli iniş çıkışlar da olabiliyor. Manipülasyonlardan dolayı oluyor. Manipülasyonlar nasıl oluyor? Şimdi e, ekosistemde ne var? Twitter, sosyal medya üzerinden bazen anonim kimlikler var. Yani ismi açık yazmayan bu insanlar bazı projeleri ön plana çıkarabiliyor ve daha sonra da o projeden token alıyor veya private sale'den alıyor veya işte direkt dolar bazlı para alıyor ve günün sonunda size bir sene reklamını yapmış oluyor gerisini çok da düşünmüyor e, cennet diyor yani elmayı satan düşünmez ki bunu yeni karnı artımı burada da öyle <gülüyor> E Tabii burada mesela, biz, ben mesela öyle, hiçbir zaman öyle bir şey yapmıyorum. Çünkü ben işin teknolojisinden bahsediyorum. Çünkü ticari şeyleri kimse bilemez. Yani Satoshi Nakamoto gelse yarın bitcoin'in ne olacağını bilemez ki. Çünkü olay çok kompleks bir hale geldi. Olay eskisi gibi basit değil yani. Ve e, burada bir şey iddiasında bulunmak çok tehlikeli bir şey. Birini üzebilir. E, Bant genişliği. Bant genişliği de işte bu normal bizim e, bildiğimiz bir ağdaki işlemsel hacim için kullanılabilen veri kapasitesi miktarı. E, normalde saniyede megabayt veya gigabayt cinsinden ölçülür. Bir ağın bant genişliği sınırına ulaşılırsa veri akışı hacmi e, işlemek için yetersel gelir ve bağlantılar yavaşlar. E, bu da biraz daha işin e, network tarafıyla ilgili bir şey. Beyin cüzdanı dedikleri şey de, bilmiyorum yapabilen var mı aramızda ama tohum cümlelerini ezberlemek aslında biraz çılgınca bir şey. Yani tohum cümlesini kim ezberleyebilir? Belki böyle özel hafıza eğitimi almış kişiler ezberleyebilir. Bu tabi hiçbir yerde veriniz olmadığı için hacklenme ihtimali biraz zor. <gülüyor> ama unutma ihtimaliniz var ve onun yerine hani Yarı beyin cümlesi diyebileceğimiz şeyler de yapılabilir yani. Bir şeyi ezberlersiniz, onunla yani kelimenizi şifrelersiniz. Onu daha basit bir şeye ezberlersiniz ve onu bir yere yazarsınız atıyorum. O şekilde alternatif yöntemler de olabilir ama brain wallet dedikleri şey duyarsanız bu hikaye tohum cümlenin ezberlenmesi. Birlikte çalışılabilirlik dedikleri şey de tabi biz blok zincir bağlamını inceliyoruz. Farklı blok zinciri protokollerinin birbiriyle etkileşim ve değer alışverişi yapma yeteneğine sahip olması. Polkadot ne diyor mesela burada? Diyor ki kardeşim zaten substrate kullanıyorsunuz. Substrate altyapınız da var. Dolayısıyla birbirinizin sorunlarınızı çözersiniz. Birbirinizin güvenliğini artırırsınız ki solana düş yaptıktan sonra Gavin Wood bunun havasını attı. Twitter'da işte bak dedi bir pardon Solana'dan Solana'dan sonra da yaptı da Terra Luna'dan sonra. Terra Luna dedi Polkadot gibi bir ekosisteme sahip olsaydı oradaki varlığın fiyatı düşünce işte saldırıları açık hale gelmezdi Proof perspektifinden. Dolayısıyla burada bunu bu şekilde sağlıyor. Başkaları da başka bir şekilde sağlayabilir. Birlikte çalışılabilirlik sorunu. Yani illa hepsi aynı framework kullanmak zorunda değil altyapıda. Bunun için araçlar var. Ama birlikte çalışılabilirlikten kasıt şu. Yani Twitter'ın kurucusu mesela diyor ya, tek bir bitcoin olacak, tek bir kimlik sistemi olacak. İnternetin pek dokusu öyle değil. İnternetin dokusu bir yanda bir yerlerde bir şeylerin çıkması. Böyle çok büyük devler varken bir yanda 19 yaşında birinin Facebook'u kurması. O büyürken bir yanda Snapchat'i işte o zaman benden küçük birinin kurması. Dolayısıyla böyle bir ekosistemde sizin günün sonunda birlikte çalışılabilirliğe ihtiyacınız oluyor. Yani işler o noktaya gelebiliyor. Yani biz mesela Google ile oturum açlıyoruz sitelere. Aslında bir birlikte çalışabilirlik yapıyoruz sitelerde. Yani bu tarz şeylerde olabilir. Bitcoin'i saatlerce konuşulabilir bir şey de. Bitcoin'i ne kadar kurcalarsanız o kadar profesyonel bir iş olduğunu görüyorsunuz. Hani bana derseniz ne kadar kurcaladım. Ben çok kurcaladım. Ben çok kurcalamayı seven biriyim. Ee, hatta e, satoshi et gmx.net miydi? O adı? bu şey mail adresi. Onun komunu da almış bir yerde yazmış. Oralara kadar kurcalamıştım. yani. Hmm, i̇lk Bitcoin.org sitesini daha önceden kaydeden şirketin, Güney Kore'deki şirketin aldığı patentlere kadar incelemiştim veya oradaki Satoshi Nakamoto'nun sanal doğum tarihinin neye karşılık geldiği, Bitcoin'in duyurulduğu günün neye karşılık geldiği. Bunların hepsinin liberal ekonomide veya Avrupa'daki reform hareketlerine falan belli karşılıkları var. Bu videoyu aşar yani. Ama her şey çok detaylı hesaplanmış. E, i̇lk bloktaki o e, mesaj falan. Ama biz e, konumuza dönersek. Şöyle oluyor. E, öncelikle bitcoin bir amaç değil bir araç. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani amaç ne peki? Amaç şu. 1980'lerde e, teknolojiyi çok iyi kullanan, daha çok optimist kafada olanlar, optimist kafadan kastım, Evet, teknolojiyi kullanarak medeniyete bir vites attırabiliriz. Mantığında olan insanlar mail gruplarında toplanmaya başladıklarında cyberspace diye yeni bir mekan tanımlıyorlar. İnternet ve bu cyberspacete de, de e, toplumsal kodların değişeceği yeni bir dünya düşünüyorlar. Bu dünyayı düşünürken, tabii medya yazışmalarından bunları görüyoruz. Bunları düşünürken konuştukları konulardan iki tanesi, anonim kimlik ve anonim para. Az zaman öyle diyorlar yani. Daha sonra internet parası diyorlar, internet currency, bir sürü internet parası batıyor, yani teknik olarak batıyor, çalışmıyor ve artık dalga konusu olmaya başlıyor 2008'lere gelince. O kadar sıkılıyor ki insanlar, dalga konusu olmaya başlıyor. Yani şöyle insanlar var, düşünün, bu işleri başlamış, denemiş, uğraşmış, ya lanet olsun bundan bir şey olmaz demiş. Artık o gelmiş, hani bazen bize diyorlar bir gece de oldu her şey, tam tersine bir gece de olmadı. E, buradaki e, Bitcoin'in mantığı tabii ki oradaki noktadan noktaya ödeme sisteminin şey, e, kullanılması. Teknik olarak baktığımızda Satoshi Nakamoto'nun çözdüğü şey, yani yaptığı helvanın esprisi, çifte harcama denilen bir teknik sorunu zaman damgası kullanarak çözmesinden geliyor. Ama e, şunu sormanız lazım, yani noktadan noktaya ödeme sistemini niye yaptı bunlar, nasıl bir motivasyonla yaptılar? 1970'lerde bilgisayarlar kendi arasında anlaşabilir mi? Anlaşırsa e, gözetim mekanizmalarını işte Big Brother engelleyebilir miyiz diye insanlar konuşmaya başlayıp bunları nerede kullanabiliriz diye sorduklarında yavaş yavaş bu mail gruplarına e, farklı alanlardan insanlar eklemleniyor, Ekonomi uzmanları veya toplumsal değişime odaklanan kişiler falan, Halfinli tarzında adamlar. E, kişiler pardon. Ve orada e, yavaş yavaş bu işin çerçevesi çıkmaya başlıyor. Bir taraftan ekonomik, bir taraftan teknolojik. Orada tabii Nick Sabon'un, David Shaw'nın kriptolojisi, Nick Sabon'un akıllı kontratlar noktasını attığı adımlar ki Bitcoin'den önceye dayanıyor. Yani bir şey pişiyor. Anlatabildim mi? O pişiyor, pişiyor, pişiyor. 2008'de kırılım gerçekleşiyor. Yine tam kırılım gerçekleşmiyor. Yani Noktadan noktaya ödeme sistemi ve programlanamayan bir kripto parayı o zaman işte sanal para falan deniyor. Kurguladıktan sonra e, yavaş yavaş programlanabilen kripto paralara geçiyoruz. Daha sonra bunları programlıyoruz. Peki bu programları kullanarak neyi değiştireceğiz? Sorusunda da Web3'ü karşımıza getiriyor. Gevamut, Buterin gibi e, insanlar. Bitcoin A ile ilgili, mesela ben bu araştırmayı yaparken şu dikkatini çekmişti: Büyük B ile Bitcoin terimi. Yani Bitcoin Network'ü. Küçük B ile de Bitcoin'in para birimi ifade ediliyor. E şimdi mesela konuşulurken diyorlar ya, Ethereum aldım. Ethereum almıyorsun aslında. Ether alıyorsun. Yani ben Polkadot aldım dediğimde Dot alıyorum. İkisi başka şeyler. Ama Bitcoin'in aynısını kullanıyoruz ya. Onu da büyük harf küçük harfle ayırmışlar. Ee, bakın burada ne ediyor? Kullanıcıların herhangi bir bank olmadan birbirlerine değer birimi göndermelerini olanak tanıyor. Şimdi değer birimi gönderiyoruz aslında, para göndermiyoruz ama onun bizim kültürümüzde, bizim fiziksel hayatımızda karşılığı para oluyor. O zaman diyoruz ki bu paradır. Bizim için en önemli, en değerli şey, belki abartıyorum ama belki domates olsa bunu domates cinsinden, yani sanal domates gibi düşünüyorum. Yani domates takas ederek hayatımızı idame ettiriz. <gülüyor> Ve orada e, banka olmadan dediğinde ne oluyor? Siz bankacılık sisteminden yoksun ama mesela işte atıyorum 100 dolarlık bir telefonla e, QR kodu ile işlemleri yapabilecek bir sürü insana ulaşıyorsunuz. Şimdi burada e, Jack Dorsey'nin ana motivasyonlarından biri de bu. Jack Dorsey bitcoin dünya barışı getirebilir dediğinde veya işte internetin merkezine bitcoin'i koyup bir şeyler yapalım dediğinde e, motivasyonlarından biri de bu. E, Afrika gibi. Böyle e, hani bankacılık sistemine götürmenin daha maliyetli ama bu tarz bir şeyi götürmenin e, daha rahat olduğu yerlere girmek. Ha, burada böyle komplo terörist kurarsanız e, çalışmak lazım. Yani işte internet olup projesi vardı. Zuckerberg biliyorsunuz oradan Hindistan'ı destekledi ama gözetleme yaptığı için iptal oldu falan. E, Amerikan'ın bu tarz hamleleri vardır. Acaba bu işin bir yerinde mi değil mi noktasında işte ben ezbere konuşmak istemiyorum ama e, burada günün sonunda e, Twitter'ın Afrika'ya e, yani daha doğrusu çekörsün Afrika'ya da ulaşma planı oluyor çünkü bankacıkla ha onun oluyor bizim de olabilir yani de, burada kim ekosistemi kurarsa e, bir ulus olarak e, ona ekonomik getirisi olur ama sadece şu anda biraz daha stratejik bakıyor biz de bakabiliriz ya yani. e, blok sıfır olarak adlandırılan lan genesis blokta işte e, ilk bloktan oluşturulan e, blok bunları aybars hazırladı resimleri ben olsam bunu koymazdım ben olsam bu genesis bloğunun yan tarafındaki şeyi koyardım ilk bitcoin'in ilk bloğundaki Espriney ne diyor ki krelite yeni bir yardım paketi açıkladı benim twitter arka planı resminde de yani satuşino komutuşunu diyor biz bunu üretirken de hala para basılıyordu ve hala mücadele edilmeye çalışıyordu. Paranın değer kaybetmesiyle. Ee, bu da genesis blok. ilk blok. Bitcoin Talk sitesi de, e, şimdi yalan olmasın. Çok detaylı araştırma. Hani siteyi gezdim falan, sitedeki kişilerin mantalitesini biliyorum ama ilk kuruluşunu çok detaylı araştırmadım. Araştırmak lazım. Bitcoin Talk sitesi tabii Bitcoin çıkıyor. Yeni bir şey. Sosyal olarak yeni bir şey, teknolojik olarak yeni bir şey, finansal olarak yeni bir şey. Birilerinin buna kafa yorması lazım. Yani bu nedir, ne değildir. Orada Bitcoin Tok sitesi ee, işe, topa giriyor. <gülüyor> Onu açıyorlar. E, tabii buradaki insanlar biraz Bitcoin maksimalistidir. Yani diğer altcoin'lere biraz acımasızdırlar. Ama şu da var yani. Bu ekosistemde işi çok iyi bilenler. Eski Bitcoin bu, bu ekolden gelen kişilerdir. Diğerleri biraz daha e, kendi projesini ön plana çıkartmaya çalışıyor olabiliyor. Hani bunlar ağırlı hani cinsiyetçi olması da bunlar babalardır yani. Oradakiler, o forumdakiler çok görmüş, geçirmişlerdir çünkü. Şimdi Bitcoin e, çıktığında da e, orada tartışmalar sürüyor. Orada çok güzel tartışmalar var. Böyle ara sıra paylaşıyorlar onu bazı profiller. E, şey diyor ya yine mi bir internet parası ya diyor birisi dalga geçiyor ya. yani işte sayıyor isimlerini tek tek onları çalışacağım vakit olursa ya bunlar gibi bir şey mi diyor ya yine mi bıktık artık diyor yani veya işte orada şey var adam Bitcoin 8 dolardan satmış isyan ediyor diyor ki 8 dolardan sattım 10 dolar oldu falan tabi bizim bizdeki karşılığı şu 8 dolardan satıp 10.000 dolar olman, 20 20.000'den satıp 22.000 dolar olması gibi bir şey. Hatta daha mı çok oluyor, 4'te 1'i, 20, 20'den satıp 25.000'e çıkması gibi. Ee, burada diyor ya, e, pizza dilimi karşılığında e, gerçekleşiyor. Tabii insan üzülüyor, ya diyor, oradaki adam 10.000 tane bitcoin vermiş, pizza almış karşılığında. Çok üzülmeyin, niye? Ben bu alanı araştırdım. Bu Bitcoin Org sitesini açan ekipte. Hatta Bitcoin Org sitesi açılıyor ve daha dosyaları atmaya başlıyorlar. İlk White Paper'ı da yayınlamadan önce mi? Tam ona bakmam lazım. 4-5 dil desteği veriyorlar. Bu dil desteklerinden biri işte Fransızca. Biri de böyle Slovence gibi bir şeydi. Yani Slovenya'nın diliydi. Yanlış hatırlamayayım mı? o dilin konuşan kişi de bu pizzayı alan kişi. Zaten bu adam ilk başta yani 10.000 tane oraya vermiş olabilir. Daha çok Bitcoin'i vardır. <gülüyor> Zaten ona sorulunca da şey diyor. Olsun diyor. Yani ben tarihsel bir şey yaptım diyor. Para değil ama ilk bu gerçekten de öyle yani yaptığı İslam pizza karşılığında yapması ama zaten yapan da <gülüyor> ekipteymiş yani çok böyle bazen şu hikaye şöyle anlatır bir gitti Bitcoin'i aldı pizza bitkinden o kadar sıkılmış ki ya bu ne işe yarıyor dedi gitti onlarla pizza aldı öyle değil bu kişi ilk ek yani satış nakomotorun halkasından biri ee, Bizans hata toleransı bunlar işte bizim doktora da can sıkı şeyler ee, Bizans hata toleransı bir Bizanslı generaller problemi var işte kaleyi sarıyor Bizanslı generaller burada bir hata olabilir yani e, geri çekil saldırı emri yanlış anlaşılabilir burada nasıl bunu çözeriz e, yani burada bir hain komutan olabilir diğerlerini kandıran falan bunu nasıl çözebiliriz noktasında çıkan şeylerden biri Bizans e, hata toleransı bunu daha sonra işte bırak practical Bizans fotoğrafı var yani bunlar şeyler oluyor işte. Buradaki konsensüsler bunlar oluyor aslında. Proof of stake, proof of work gibi şeyler aslında buradaki sibil hata denilen şeyler var. Onlara karşı koruma mekanizması. Bazen yapıyoruz bu hatayı. Hani konsensüs mekanizmalar edince proof of work, proof of space de çalışıyor diyoruz. Yani proje, o o, o konsensüs değil, o sibil ataklarına karşı koruma. Tabii böyle çok önemli olduğu için biraz daha ön plana çıkarıyor. Burada mesela Bizans hata toleransı temsilci teminat kanıtı diye bir şey demişim. Bu da EOS ve ikon e blok zincir ekosistemlerini çalıştıran bilinci fikir birliği mekanizması. Burada bir iki aşamalı iki katmandan oluşuyor. Birincisi blok üretimini yaymak ve doğrulamak için asenkron Bizans hata toleransı kullanıyor. İkincisi blok biletçisi oynamayı çizel, geleme için temsilci teminat kanıtı kullanıyor. Diyeceksiniz bu, bu, bu ne bunlar evet karışık şeyler bunu geçiyorum. Çok meraklısı için ayrı video yapmak lazım. Ee, şimdi blok explorer dediğimiz şey aslında basit bir şey ve mutlaka bilmeniz gereken bir şey. Şimdi bütün blok zincirlerin explorer'ı var. Bu explorer'ları kim yazıyor? Aslında biraz uyanık olanlar yazıyor. Biraz da böyle frontend bilenler. Ne yapıyorlar? Blog zincir çıkınca diyorlar ki ya biz sizin Explorer'nizi yazalım. Bize bir hibe verin. Yazıyorlar Proposal'u. Ee, ve bazıları bu işin kurdu olmuş. Yani dolanıyorlar böyle. Hepsine aynı kişiler yazıyor. Ee, ne yapıyor bu block Explorer? Blog zincirdeki transaction'lar. Ee, bloklar, blokların içinde transaction gibi işlemler oluyor. İkisi önemli. Bunun dışında... Staking oranı, accounts deyip işte hesaplar, buradaki hesaplar bunları veriyor. Bunları da bazen kısmen veriyor. Diyor ki işte devam için API alacaksın. API'nin de kullanımı parala diyor veya hepsine veriyor ücretsiz. O zaman da hibe alıyor. işte Web3 vakfından alıyor veya diğerlerinden hibe alıyor. Bu şekilde gidiyor. Burada da ne anlatmışız? Başka bir şey var mı? Yok. Blockchain trilemma dediğimiz şey, blockchain'in işte Türkçe'ye nasıl çeviriyor? Mesela ikilem değil, üçlem gibi. İkilemi çevirmek kolay. Üçlemesi. E, terin diyor ki, terör kurucusu, bir blok zincir hem merkeziyesiz, hem ölçeklenebilir, hem güvenli olmaz. Kardeş, bir tanesinden kaçıyorsun. E, burada Silvio Michel, algorantik kurucu diyor ki, biz bunun üçünü de yaptık. Ve e, diyor ki, ilk sen bunu söyledin. Terin. Bak sen bunu söyledim ben de üstüne bunu yaptım, çok efsane oldu diyor. Ee, ama yine de bununla da ilgili eleştiriler var. Yani algoritma belli bir sayıya ulaşırsa onu sağlayabilecek mi, sağlayamayacak mı bu eleştir. Peki, bununla ilgili şunu bilmenizi isterim. Bazı blok zincirler var, işte çok da hayranları var. Şunu diyorlar, hiç adını duymadığınız şeyler bu arada. Ben bilerek, bir, özellikle bir şey kastetmiyorum. Diyor ki, ya diyor bizim sistemde... Hem çok hızlı hem bedava diyor işlemler bu geleceğin teknolojisi bu yani bunu yapmayı o kadar bilgisayar olma Silvio michelle'ler e, gel unut var bu bilmiyor mu burada eğer bir şey çok hızlıysa merkeziyetsizlik iddiasında sıkıntı vardır e, Buna dikkat edin yani böyle bir şey yok hani Ürünün bir ürün var. Bir de bunun işte diyor ki bak bizimkinde hem şekersiz, hem çok tadı güzel, hem işte hiç kalori vermiyor, hem de her şey aynı. Öyle bir şey yok. Bir şeyden kaçmışsınızdır. Ölçeklenebilirlik dediğimiz şey şu anda bizim ana problemlerimizden biri. Ha güvenlikte de, de ama ölçeklenebilirlik biraz da ön plana çıkıyor. Çünkü diyoruz ki tamam bunu bu, şu an blok zincirleri... Nereden hesaplayalım? işte diyelim ki Metamask'tan. Metamask 5 milyon kişi kullanıyor. Yarın 500 milyon kişi kullandığında ne olacak? Sistemler sorunsuz şekilde devam edecek mi? Yani sorunsuzdan kası teknik olarak sorunsuz değil. Yani oradaki gez fiiller, işlem ücretleri ne olacak? Blok ödülü dediğimiz şey, ben bunu Şirinler Köyü'nde Twitter'da anlatmıştım, Şirinler Köyü üzerinden. Hani blok zinciri kurdunuz, dağıtık defterler var, her yerde yazıyorlar, tamam. E bu insanlar bunu hayrana mı yapacak şimdi? Türkte bir tartışma vardı, en son tartışma şöyle bitse Zaten sürekli lafı şey getirmeye çalışıyor, böyle teknofobik bir hale, bu bizim sonumuzu getirir mi? Efendim, burada bir Amerikan'ın parmağı, İsrail'in parmağı, oraya getiriyorlar. En son hikaye şöyle bitti, dediler ki, ya blok de kripto para kötü. Şimdi e, bu konuda uzmanlaşmak istiyorsanız, blok zincir, kripto parasız bir anlamı yok. Boş iskelet gibi yani. Çünkü o defterler, yani siz 10 kişi aranızda blok zincir yapacaksınızdır bir tedarik zinciri için. 10 kişi birbirine güveniyordur, kapalıdır falan. Tamam, onda sıkıntı yok ama kurumsal bir şey. Ama siz web'i de yönüştürmeye çalışıyorsunuz, devasa sistemler yapıyorsunuz. Burada devasa bir dosya dosya barındırma ihtiyacınız olacak. IPFS'lerle sağlayacaksınız veya bir sürü işlem olacak. Dünyanın her yerinden insanlar bunun parçası olacak. O duyguyu tatacak. Onun işte nodu olacak falan. Burada o insanlara ben o tweet'e yazdım tweet'e. Yani ezine peyniri mi göndereceksiniz? Yani ne yapacaksınız? Bu insanlara öyle bir ödül vermeniz lazım ki bu ödül arzı sınırlı bir dijital varlık olması lazım. Ve üretim hızının belli olması lazım. Ki değeri anlaşılsın. Yani siz buna para derseniz, o paradır. Ama o para değil. O bir dijital varlık. Siz bunu kendi düşünce sistematiğinizde ve günlük hayatınızda değerli olan parayla özdeşleştiriyorsunuz. Buna kripto para diyorsunuz. Tamam. Ama bu bir varlık. Ve blok zincirin devamı için bu gerekli. Bu ödül sistemi de o. Biz bunu Şirinler köyündeki Yazdığımızda sağ sonu görselleştirdiler falan, farklı dilleri de çevirdiler. Oradaki şirinlere verilen böğürtlendi bu. Yani böğürtlerinin sınırı belli, dolayısıyla değeri belli. Blok ödülleri Proof of Work'te de, de var, Proof of Stake'te de, de var. Blok yapımcıları. Aybars buna böyle bir fotoğraf niye koymuş bilmiyorum ama karnı herhalde hatırlarken. Proof of stake fikir birliği kullanan blok zincirlerde bir bloğun işlemlerini doğrulamak ve bir sonraki bloğu başlatmak için seçilen kişi veya gruplardır. İşte orada yine tekniğe girmek istemiyorum çok da o fikir birliği mekanizmasını kurarken o seçim, doğrulama, doğrulandıktan sonra kesinleştirme gibi adımlar var. Oradan bir adımda da blok yapımcılarını kullanıyoruz. Burada delegeler tanıklar demiş ya, bunu da birazcık bazen marketing içinde blok zincirler farklı farklı isimlendiriyor. Birisi diyor ki buna ben nominator dedim, öbürü diyor delegator dedim, öbürü diyor ki validator dedim falan. Yani orada da e, creator dedim. Farklı farklı isimlerle anılıyor. Ama mekanizma Blok zincir dediğimiz şeyde e, blok zincir aslında mekanik aksam. Yani ben blok zincirle ilgilenmeye 2017 yılında başlamıştım. E, Kripto parayla ilgili ilk yazı 2013'te yazmışım. Blok zincirle 2017'de ilgilenmeye başlayıp 2018'de bırakmışım. Sonra yapay zeka çalıştım yüksek sanatçıda da. Sonra blok zincir benim dikkatimi web 3 kavramını duyunca tekrardan çekti. Ve o noktadan sonra daha sıkı çalışmaya başladım. Çünkü blok zincir sosyal bir şey değil. Yani blok zincir şöyle bir şey. Müthiş bir e, tencere tava. Ama o tencere tavayla ne yemek yapacağımızın cevabını blok zinciri vermiyor. Vermediği için zaten şu oldu. işte o cyberpunk gruplarında yıllarca süren entelektüel tartışmalar, bitcoin'in icadından sonra da yine süren entelektüel tartışmalar, bu blockchain döneminde, işte Ethereum ve diğerlerine çıktığı dönemde artık yerine biraz daha teknik tartışmalara bıraktı. İşte ölçeklendirme falan filan. Yani mesela, web3'e doğru geçersek bu bir bu artık sosyal olarak oturacak. Evet web3'e geçtiğimizde yani web3 odağından meseleyi ele alırsak evet dünyadaki işte bankacılık sisteminden yoksun insanların nasıl sisteme bağlarız? Dünyanın bir yerinde bir insan bir şey üretirken onu finansal olarak nasıl motive ederiz? E veya işte yoksullukla, açlıkla veya Hareketsizlik ve obeziteye karşı bunu nasıl kullanabiliriz bu teknolojileri? Daha önceden yapmadığımız marka ile kullanıcı, marka ile tüketici arasındaki ilişkiyi nasıl daha akıllı hale getiririz ve daha nasıl adaletli hale getiririz gibi soruların cevabını biz Web3'te veriyoruz. Hani dağıtık defter teknolojisi ile yaparız demiyoruz. Burada web 2'deki sorunları ele alıyoruz. Bir sürü sorun var. Yani YouTube'daki içerik üreticilerinin %95'inden fazlasının açlık sınırında olması da bir sorun. Verilerimizin hunharca kullanılması da bir sorun ee, Facebook tarafından. Bunların hepsini ele alıyoruz. Ee, veya Afganistan'da işte kendi çizimlerini internete yükleyen bir insanın bundan finansal olarak motive edilememesi, dünyanın onu finansal olarak motive edememesi, o insanın bir süre sonra bu hevesinin kaçması ve Belki bir fırsatı kaçırması da, insanlığın da onun üretimini, fırsatını kaçırması da bir sorun. Bu sorunların hepsini alıyoruz. Ve Vepish'te diyoruz ki bunları şu şekilde değiştirebiliriz. Konuştuğumuz şey bu. Tabii çok fazla gürültü var fiyatlardan dolayı, dalgalanmalar. Ama arka planda, dipte konuşulan şey bu. Yani işin teknoloji perspektifindeki insanlar tarafından. Blok zorluğu dediğimiz şey de, Şimdi bloğu çıkartmak için bir zorluk gerekiyor. Niye? E, çok kolay olursa çok hızlı çıkar. O zaman değeri azalır. Ee, burada da e, bir şey var. Hadi, nedir? Teknik olarak hata var mı? Ona bakayım da. Şimdi bunu biz böyle diyoruz. Bitcoin'in sistematiği nedeniyle bu zorluk yıllar geçtikçe artmaktadır. Aslında Bitcoin'in sistematiği nedeniyle zorluk geçtikçe artmıyor. Orada benim bir hatam var. Bitcoin 4 yılda bir yaralanıyor ya, üretilen şey azalıyor. Tamam, o ayrı. Ama oradaki hashrate'e göre o zorluk değişiyor. rate de işte dünyada ne kadar işlemcinin bu iş için kullanıldığına göre değişiyor. İkisi farklı. Yani block dediğimiz şey de neydi? İşte burada en güzel şöyle anlarsınız bir explorer açın. Mesela işte Polkadot Explorer, Avalanche Explorer birini deyin. Orada bloklar var. Bloklara bir tanesine girin. İçinde ne var? Bir bakın. İşte orada bunlar var. Ayrıca o blok ne kadar sürede üretildi? O blok kim? Ödülünü kazandı. Blokun içinde neler var? İşte bir tane staking işlemi var. Bir tane polkadot tarafı ise paraçayın işlemi var. E, transaction işlemi var. E, hatalı bir şey var. Failed olmuş görüyorsunuz. İçinde. Blokun içini görüyorsunuz böyle. Yani blok sinicilerdeki bloklarda bu işe yarıyor. Her blok bir öncekiyle bağlantılı bunun böyle temel bilgiler dolayısıyla siz bir yerde bir manipülasyon yaptığınızda diğerlerinin de değişir. Nasıl bağlantılı? Her biri bir hash gönderiyor diğerine. O hash de diğerine hash'liyor. Küçük bir değişiklik bütün küçük dediğim yani büyük ı'yı küçük iyi bile yapsanız sistem gider yani. Orada bir tek bir domino taşı bütün sistemde sorun yaratır. Dolayısıyla manipüle edilemiyor. Boğa pazarı neydi? Boğa kafasını vurup kaldırıyor. Şimdi Boğa ayı ile ilgili. Ayı ile ilgili ilk videoda biraz konuşmuştum. Ondan şimdi tekrara düşmeyeyim ama burada şunu düşünün. Ben buna şey diyorum. Karınca ile Ağustos böceği dönemleri. Boğa dönemi, ayı dönemi değil de karınca dönemi, Ağustos böceği dönemi. Çünkü burası gelişmekte olan bir endüstri ve çok deneysel bir yer ve üç. Çok deneysel. Yani şey anlamında da deneysel, toplumsal anlamda da düşünseniz şimdi bir ekip var. Diyorlar ki ben eğitimi farklı bir şekilde çevireceğim dünyada. Ekipte 5 kişi var. Biri Kanada'da, biri Güney Amerika'da, işte bir ülkede birisi, Türkiye'de biri şurada. Bu insanlar oturup ortak bir motivasyonla dünyadaki bir şeye değiştirmeye çalışıyor bu da deneysel ya yani. bu da alışık olmadığımız bir şey ee, şeye kızmışlardı bu fiyatlar düşünce şiddin e, Network'ın kurucusu var o Japon çocukta adını unuttum bana ya da vataydı Buna tweet atıyorlar sürekli laf atıyorlar falan acımasız insanlar zaten biliyorsunuz bu noktada ya dedi ki biz ürün yapmaya çalışıyoruz. Ne olur beni rahat bırakın dedi. Ürün yapıyoruz dedi. İnsanlar ürün yapıldığını unutuyor. Ürün dediğiniz nedir? Yani yavaş yavaş oturur. Belli testler olur, belli aşamaları vardır. Ürün geliştiriyoruz arka planda. Hani şans oyunu oynamıyoruz sürekli. sürekli çıksın, çıksın, çıksın böyle veya düşsün böyle tepkiler geliyor. Anne yani buraya biraz da öyle bakın. Ya yani bu geliş deneysel bir şey ve siz erken benimseyicilersiniz. Ne olursa olsun erken benimseyicilersiniz. Yani meta maskeniz varsa dünyadaki 5 milyon kişiden birisiniz. Teknolojiyen en yakından takip eden internet endüstrisi. Bollinger bantları ben biraz trade'e uzan biraz da şeyden dolayı yani trade'i şey olarak düşünüyorum. Sisteme güvensizlik gibi düşünüyorum ama Mantıklı bir şey mi? Mantıklı bir şey tabii ki burada. Çünkü trade dediğim şey aslında toplumsal, ekonomik, finansal örüntüleri bulmak. Yani o kitlelerin finansal örüntülerini yakalayıp ona göre bazen işte lojistik, regülasyon falan kullanıyormuş. Ee, konuşmuştuk ünlü arkadaşlardan biriyle. Yani oradaki modelleri, örüntüleri yakalaması, sanatı mantıklı mı mantıklı kimse için. Yani buradaki şeylerden biri de Bollinger bantları İşte 1983'te geliştirilmiş. Ee, bizim tarafta dijital varlık ticareti yapanlar tarafından da kullanılan bir yöntem. Burada diyor ya bir dizi fiyat hareketi oluşturmak için bu bizim şey aslında yapay zekadaki örüntüler. Yani makine öğrenmesindeki örüntüleri bulmak. Borsa dediğimiz şey de aslında tartışılıyor. Ya merkezi borsalar merkezi önünü kesiyor mu falan ama bunlar biraz da e toplumsal senmeyi artırıyor. Yani e, madalyonun iki yüzü var. Bir yüzünde tamam merkeziyetlik getiriyor falan ama bir tarafında da yani insanlar e, ne kadar insan gidip bunları işte dexlerden alabilecekti falan. Belki zamanla alacaklar okuyoruz ağırlık arttı. Ama o zamana kadar da e, borsaların işlevi bu. Hani şu bir sürü dedikodu çıkıyor, fiyatlar, düşünce falan. işte borsalar manipüle etti, işte Binance, FTX falan anlaştı, bir şeyler yaptı. Bunları bilmiyoruz. Yani bilmek de kolay değil. Yani ben oturup bunları Ankara'da bilgisayar karşısından görmem mümkün değil. Çok çok içinde olmanız lazım. Singapur'da veya işte Amerika'da bu işleri. Ama borsalar genel olarak ne işe yarıyor? Sizin varlıklarınızı emanet ettiğiniz bir yer. Yani private keyinizi severmiyor. Borsadan alım yaparsınız. Daha sonra onu soğuk cüzdanına atarsınız. En mantıklısıdır. Veya işte sıcak cüzdanına atabilirsiniz. Donanım cüzdanına atabilirsiniz. Çok zekiyseniz beyin cüzdanına atabilirsiniz. Ben onu yapamıyorum. Burada ama önemli noktadan biri emanet. Yani Web2'dir, Web3 değil borsalar. Çünkü varlıkların kontrolü sizde değil. Private key'inizi isteseniz de vermezler. Çünkü haklılar, yani sorumlu kalmıyorlar. Yarın Private Key'le bir sorun olsa diyeceksin ki ya borsanın hesabı. Borsada işlem gören ürün, ETP dedikleri şeydi. E bir borsada satın alınabilen bir menko kıymet türüdür. İlk kripto ETP'ler 2019 yılında piyasaya çıkmıştır da yine işin finansal tarafında. Botnet saldırısı e, ne oluyordu? Yani yazılımlar bulaşıyor. O yazılımları kötü niyetli kişiler kontrol ediyor. Biz bunu şeyden çok biliyorduk. Şimdi ben bu videolarda biraz daha hatıraları anlatıyorum. Yani bu maksat biraz da tecrübeleri de anlatmak. Böyle koştur koştur anlatayım O yüzden anlatacağım. 2003 falan da herhalde. 2003-2004 sitelere trafik satıyorlardı hala satıyorlardı da i̇şte o zamanlar ben de daha işte 14 15 yaşındayım ee, şey oldu diyor ki sitenize bin kişiyi sokacağız Alexa'da üst sıraya çıkacaksınız e, çok güzel tamam diyorsun ondan sonra siteye bir bakıyorsun girişlerin hepsi Çin'den Allah Allah Çin'den niye geliyor ne diyor ki <gülüyor> mesela onu satan diyor ki yani girişler Çin'den olursa fiyat düşer yoksa artar. Aslında ne yapıyorlar? Gitmiş orada zombi yapmışlar bilgisayarları. Yani bir zararlı yazılım yerleştirmişler. Bilgisayarlar uzaktan bir site sokabiliyorlar. Bunu e, Pardon, bunu da şey için kullanıyorlar. Yani o sitenin trafiğini artık Alexa'da üst sıraya çıkartmak için, saattekarlık için. E, bu bot de brute force'ta ne yapıyor? Tek tek deneme yanılmayla şifreyi çözmeye çalışıyor. Tabii bu şeyleri brute forcela kırmak falan imkansız. Yani public key'den private key'e ulaşmak şu an buradaki kriptolojide bayağı bir uzun yıllar alıyor. Eskiden daha çoktu brute force saldırılarım. Ne olabilir diye düşünüyorum. Şu olabilir mesela bir merkezi borsanın e, veri tabanı sızdı. Sizin şifreniz de hashlenmiş oldu. Yani MD5 gibi bir şifreleme ile şifrelenmiş diyelim. Borsadaki şifreniz. Ondan sonra o işte ellerindeki hash, MD5 veri tabanıyla baktılar. Aa, bu şifre şuna karşılık geliyormuş. Daha sonra size şu, şöyle bir oltalama yapabilirler. E, mailiniz de var ya başka bir borsadan mesela atılıp. İşte bu borsadaki şifreniz şuydu. Şifrenizi değişmek için tıklayın falan. Ve o anda siz şifrenizi orada gördüğünüzde panikle tıklayabilirsiniz. Yani başka bir yerdeki şifrenizi öğrenmek için kullanabilirler. Tamamen atıyorum. Şimdi akıl veriyor gibi de olmayayım. Yani brute force'lar eskiden işte yine 2000'lerin başlarında mesela MyNet kullanıyordu insanlar mail. MyNet brute force diye bir program vardı. En son 3.5 versiyonu çıkmıştı sanırım. Orada mesela böyle hazır şifreler var. Bir de o zaman insanlar şifreyi de bilmiyor. Hep basit basit şifreler koyuyor. Tak tak diye hemen buluyordu insanların şifresini program. Tabii artık çift doğrulama falan var. Burada önemli noktadan biri Authenticator kullanma. SMS'le değil de Authenticator'la doğrulamayı yapma. İkisi de olabilir aynı zamanda. Yani Mail tarafında da işte Proton Mail falan kullanmak tabii bir tık daha iyi oluyor. Bak dedikleri şeylerde sonuna geliyoruz yavaşlar. Bak dedikleri şeyde bir görev veriyorlar. O görevi tamamlayınca ödül veriyorlar. Ödül de nasıl olsa var diyor ki ben token ürettim. Bu token'ı üretirken de white paper ne dedim ki bunun yüzde onunu işte vakfak diyorum. Vakfda ne yapıyor? Hadi bir ben bakpoint yaptım yarışma. Hatta şey bile görmüştüm ya. Yani bulunduğunuz şehirde fotoğraf çekiliyor. Bizim logo ile fotoğraf çekelim Bizim tokundan 100 tane göndereceğiz falan. Öyle küçük görevler de vardı. E, gitcoin diye bir site var. Orada da şey var. Böyle sürekli block changer'ler e, ödül veriyorlar. Ben birkaç aydır kullanmıyorum. Bir ara aktif oldu baya. Ama en son sanki buterin dün paylaşmış e, bir post. E, yeni yatırımlar aldı gitcoin galiba. E, oraya da bir bakabilirsiniz. Orada sürekli bunları koyuyorlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah C için arayı açmayacağım. Beğeni yaparsanız üst sıralara çıkması için veya istediğin şeyleri yoruma yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.